Merhaba dostlarım ben Serdar ve Europa Üniversalist 4'e hoş geldiniz. Geçen bölümde Memlüklere karşı muazzam, büyük, devasa bir sefer hazırlanıyorduk. Ee, aynı zamanda, aa okey buradan hareket, neden böyle oldu? Yanlış uygulama bastım ben, dur. Aa evet. tam WAS'den hiç şey yapmıyorduk bunda, tamam harika. Şimdi. Ee, en son memnunklere karşı bir sefere hazırlanıyorduk ve Bu ordularımı buraya yavaş yavaş yığmaya başlamıştım. Manpower'ım ama manpower'ımın düzelmesi lazım. Manpower küçük bir e, sorun olabilir o noktada. Ama e, karakoynudan da bölge almamız gerekiyor ondan önce. Çünkü e, evet şuradaki... Aa tek bölge var lan. Tek bölgeye kalmışız yok. İki bölgeye kalmışız. E tamam ben bunlara saldırmışken bunları da yaparım. Benim bunlarda diplomatım yok. değil mi? diplomat lazım bana. Eee... Şimdi iki bölgede şeyim var 30 gerekecek benim bunlarla hakikaten edebilmem için tam yolla e, şeyi diplomatı. Aa karakoyunları ölüyor lan. Dur dur yollama ölüyor zaten adam var. Bitlis ve Van'ı Koyunlardan almam gerekiyor zaten Savaşlarına kısa sürede bitirirler. Haritayı durdur bakalım. Diğer yandan e, Kırım'ın Litvanya'da şeyleri var. E, uu, Polonya ve Pomeranya. Ben sana savaşçıyla ne dersem ikisi de geliyor. ikisine karşı da savaşmamız gerekecek ki ikisi de güçlü devletler şu anda. Ama bu bölgeleri alacağım yani. Buraların bu bölgeleri alacağım. Ee, sonra dönüp Moldovya'dan da bir ara Beserabiyi almam lazım. Onun bir acelesi yok ama bunların acelesi var çünkü 1494'te buradaki Korlar artık Kor olmayacak. Bizim o Korlara, o çekirdekleri ihtiyacımız Çekirdek deyince çok şey olmadı. Kor'un İngilizcesi yalan ahbablarım. Kor başka nasıl çevrilebilir ya? Merkez mi? Merkez sarın biraz daha yakın oluyor ama net bir e, şey ihtiyacım var. Çünkü benim de çok kullandığım bir kelime. O yüzden e, yazarsanız sevinirim. Bir yandan da batıda e, Macaristan denen bir illet var ve e, onun topraklarının yarısında da hak iddia ediyoruz. Almamız gereken topraklar var onda. Uf, Venedik, Venedik, Venedik'e fena... E, Venedik fena haşlamıştık. Ee, Macaristan'da şu an Venedik fena haşlıyor. Öf öf öf öf öf. Neyse Venedik aradan çekilmiş olacak en azından. Tabii bizim için ne kadar güzel bir şey bu bilemem. Sen nereydi abi? Ha, sen yok ha anayol. Yok sen, sen anayolsun abi. Sen şey deniz yolusun. Şey sahil yolusun evet evet. Kırım'a çektiğimiz sahil yolusun. Trabzon Kırım sahil yolusun. Tabi e, buraları aldıktan sonra İstanbul-Kırım sahil yolda yapacağız. Böyle bütün Karadeniz'i değerli Abaplarım e, turlayabileceksiniz. Osmanlı güvencesi altında bütün Karadeniz'i sahil yolları ile turlayabileceksiniz. E, Tabi onun dışında şey bekliyoruz biz buradan. E, hocam sen iyileştin deme. Dur dur dur ne bu? E, legalizme doğru gidebiliriz. Legalizme doğru gidelim o zaman yine. Bunu yapayım mı? Bunu yapmayayım mı? Legalizm'e doğru gidelim. Legalizm ne durumda bu arada? Ee, 83. Corruption'ım hiç yok. Tamam. Yine de legalizm'e doğru gidelim. Corruption'ımız olursa ki olacak yakında. tüm bu bölgeler alınca corruption'ımız olacak. Hocam savaşı bitirebilir misiniz ya? Ne savaş bu abi? Selam sen neden bunlarla savaşıyorsun? Timurit Conquest of Ardalan. Ardalan sende mi? Ardalan'ı alırsın oğlum. Hadi lan. Bencilik yapma Ardalan'ı anlaşmayla alırsın şu an. Bu hangi savaş? Ardabil. Ne savaşı abi bu? Ardabil Conquest of Shirvan. Oğlum sen de şirvanı alırsın. Yok sen Shirvan alır mısın? Shirvan nerede lan? Dur Ardabil. Dur Ardabil burda. Oha Ardabil büyümüş. Büyümüş mü, küçülmüş mü artık ne olmuşsa. Sen de buraya sen buraya alırsın lan. Hadi La hadi barış yapın lan. Benim barışa ihtiyacım var. Daha neler neler yapacağım ben. Tamam barış yapana kadar. Param hızlı hızlı bir şekilde artıyor. Çok iyi. Ee, gemiler iyi durumda. 13 transport, 12 şey. Peki benim Naval Force Limit'im nasıl? Naval Force Limit'im fena değildir ha. Oke okay, bir gemiyi daha kaldırıyorum ama bir gemiyi büyük ihtimal ihtimalle öyle veya böyle alacağım birisinden. Abi benim amiralim yok. Amiralin yok mu senin? Yok. Ee, peki ben bundan ne zaman şey isteyebiliyorum. Hocam bana şey yap diye. Ee, 4 Eylül 1485. Ben bunu yaparsam 15 loyalty düşecek. Tamam. Merchant Guild'ın loyalty'sini artırabilirsek artıracağım. Lan hadi lan! Bitirin lan savaşı! Ben baştan bir şeye bakayım. Benim diplomaside şeylerim neydi? Eee dur dur. Benim benim benim kimlerle? Okey, Memlüklerle, Venedikleş. Of, power projection'ım iyi ya. Çünkü Venedik'le savaş yaptık ve toprak kazandık. Biraz sonra Memlük'le de savaş yapacağız ve toprak kazanacağız. Üf, üf, üf, üf, üf. Şimdi Memlükle savaş yapacağız ve toprak kazanacağız. Çünkü e, Tunus'u e, savaşa çağıracağım. Mesela şu an bunu yaptığım zaman e, Tunus'u hocam savaşa geliyor. Hiç hiçbir şey... toprak vadinde bile bulunmama gerek yok. Direkt savaşa geliyor Tunus. <gülüyor> Aa, direkt savaşta açabiliyorum Memlük'ü e, ha. Ama e, toprak almam lazım. Çünkü sararım bu şekilde savaş açarsam toprak alamıyorum. Aynen disabled. Aynen bu sadece Prestige... Aa, Prestige Savaşı açmam ya ben bunları. Toprak alacağım çünkü toprak almam lazım. Ne o? Bosna mı Kim o? Kim Naxos mu? Bosna ne o? Ragusa ile savaştasın. Decline abi sen ne olarak... Aa yok dur lan Ragusa. Independence guaranteed by Ottomans mı? Ben seninle independence falan filan garantiliyorum ki. Hocam sen kiminle müttefiksin? Bosnia ile. Ragusa'ya karşı savaştasın. Bana ne abi savaşın. Mantua, Alsace ve Ansbach. Bu neden nasıl bir ya? Ben senin şey yapmak istemiyorum ya. da benim diplomasi puanım gidiyor mu acaba? National Focus. Diplomatik Relation'ım çok fazla değil diye... Git... E tamam kalsın o zaman. Orada bir Ragusa her zaman iyidir. Hadi lan bitirin lan savaşı. Oğlum ne yapıyorsunuz da? Burayı mı alıyorlar? Alacak bir yerin kalmayacak oğlum. Aldınız zaten burayı siz. Alın kim şey yapıyor? Attacker. arda tam al abi alıyorsun artık yani. Neden alamıyorsun? Hayırdır ne oluyor? Şey mi yok? Yeterince asker mi yok? Ben yollayayım alın. Alın oğlum buraları alın. Çekilin yani geri çekilin de ben alayım artık. İskoçya'da hiç savaş bitmiş. Bana ne? E benim şeyler boş boş duruyor. Ben nereye yollayayım ki ben bunları? Ne, ne yapayım yani? E buraya yollayayım bari. Polonya'ya yollayayım. Polonya'ya yollayayım ki Moldovya'dan bölge alayım ben daha sonra. Build Spy Network abi aynen. Orada o şey yapsın. Besar hak ilan edeceğim. Sonra hop hop hop derken karayolunu bağlayacağız buradan da. Sahil yolunu bağlamış olacağız. Ya la bitirin oğlum. Ah şey. Kim bu? Oha isyancılar da şey la, Bırakın isyancılar şey yapsın. Siz savaş sanatını hiç anlamamışsınız. Bırakın isyancılar isyanına devam etsin. Aman hepiniz zaman clergy mı? Ne diyeceğim ki? Ulema. Gains 10 loyalty. Move. 20 towards legalism. E. Obsizim ben bunu kullanamıyorum ha. Sadece corruption düşürüyor. O ben bu benim çok daha işime yararmış. Şimdi anladım. Oha 11.000 man power çok iyi. Evet evet. Tamam ben bunu abi evet. Ama bunun şeyleri daha iyi. Yani oyunun başında bu çok işine yarayabilir ama bu çok iş... yani legalizm çok daha fazla işimize yarar bizim. E yani, bunu şey yaparsam, neyse ulema loyalty kazansın da hiçbir işime yaramayacak onun loyalty kazanması. Yar, yarıyor mu? Dur bakayım. Ulema senden bir şey iste isteyemiyorum ki, şuna baksana abi. Ulemadan hiçbir şey isteyemiyoruz ya, çok acı. Bu ne be? Savoy'un burada ne işi var? Aa da ooo, aa. Yeni teknoloji. Rönesans saat. hocam bekleyin bekleyin ya. Ben bol bol bölge alacağım biraz sonra, onu tutmamız lazım. Onu tutmamız lazım. Administrator teknolojiyi şu an şey yapmayacağız. La, hadi lan bitirin savaşı. Oğlum sizi bekliyorum lan. Abi memlük şey atlayacak. 6, 7 lan. on başlarım ha. Döverim oğlum seni. Timur sana gelirim oğlum bundan sonra. Fars, Ardabil, her ne haltsan sana gelirim lan bundan sonra. Bitirin oğlum savaşı. Döverim oğlum sizi. Bizim kayfa şey olmuş. Bana ne olduysa olmadıysa. Ya ba bana nesi yok. Tabii benim bölgem kovrum olması daha iyi ama. Hadi lan. Hayda adamları bekleyeceğiz ya. Sufi Senkretizm. bu ne? Mi? Mistikizme gidiyor. Abi mistisizme gitmeyelim mi? Dur lan gidelim mistisizm ne olacak? İyi işiyor. Ulema on loyalty kaybediyor. Missionist strength artıyor. E yine hiçbir işime yaramayan bir event daha. Okay. Yani şu şu hiçbir işime yaramıyor. Aa dur lan. The basic dersem Corruption'ı iki şey yaparım ve bana 331 kazandır. Tamam mı? Buradan da hocam. Oba! Hey! hey. Para geldi ama Corruption'ım hala sıfır. Çünkü bunu yapabiliyorum. Keşke daha önceden yapsaydım. Legalizmler ver an önce. O çok daha iyi olurmuş. Neyse arkadaşlar artık affedin beni. Artık bunu bundan sonra öğrendik bu küçük numarayı yaparız. Hey! hey. Güzel. Küçük küçük açık gözlükler. Abi savaşı bitirmelerini bekliyorum gerçekten? Yapabileceğim başka hiçbir şey yok ya. Great Horde sen ne yapıyorsun abi? Özbeklerle falan şeysin. Özbekler burada. Moskova'ya aslında ben sana destek verirsem diyebilirim ki, hocam seni Proclaim Garanti, seni ben müttefik olarak alırsam ilk önce Proclaim Garanti diyeyim ben Great Horde'a ve şey yapalım sen MOGA'yla no, no rival olma ya. Moskova'ya karşı bir şeyimiz olur böylece. Ne geldi? Defender of Fate değil ne geldi? Aa bina yapabiliyorum ama biraz daha bekle. Bina, binalar için biraz daha bekle. Ya dur lan. Bu ne? Urfa ve Royal Princess. Base production kaybetmelim ya. Umar'a 10 loyalty kaybetsene ne olacak şimdi? Abi tüküreceğim ya. Öff. Urfa'nın ne, ne var Urfa'da? Maliki scholars Dur onu geri getirmemiz lazım. Urfa'da ne var Urfa'da? Ne var abi? Ne ne üretiyorsun sen? Yun üretiyorsun. Senin production'ın ne kadar ki zaten? 3'ten 2'ye düşecek. Düşsün şu an şu an düşsün abi. Yani açıkçası şu noktada şey yapamam. Ümer'e bir loyalty kazandırsaydın bari be. Ha? O kadar ulemaya loyalty ulemaya loyalty. E bir de Ümer'e kazandırsaydın Üf, burada olaylar. Nasılsın abi? Savaş nasıl? Bosna'ya ve Arnavutlar'a karşı savaşıyorsun. Ben sana şu an savaş ilan etsem evet herkes geliyor. Dünyanın geri kalanı geliyor. Bosna gelmiyor çünkü Bosna'yla savaş. Aa yok, savaşlarıyla. Ama çok da şey olmuyor. E ne yapacağız? <gülüyor> Zaman geçiyor. Ben benim bu heriflere saldırmam lazım. Ben birilerini şey yapabiliyor muyum acaba? Sen benim vasalım olabiliyor musun? Vasalım olabilecek ülkeler var mı burada? Yakınlarda orada burada. Sen kesinlikle istemiyorsun. Sen ne yapıyorsun? Biapas şey iklim. Uzak istemiyor. Ee, Tunus sen de istemiyorsundur. Tabii ki istemiyor. E burada var mı? Vasalım ol diyebileceğim. Yoktur büyük bir ihtimal. Neyse dur bakalım. Bakalım dur. Rahat rahat. Korasan. Vasalım olur musun? Ne, ne kadar istiyor? 164. 3. 1127. Fars. 1060. ya 120. Aniza. 79. Aaa. Seni vasalım yaparım ben. Ben seni vasalım yaparım Aniza. Proclaim garanti ederim önce bir. Biraz sonra Royal Merit'i çakarız. Ha, Öyle mi olduk burada? O zaman bak ne diyorum. E, Ragusa kusura ve kardeşim revoke garanti Şu noktadan sonra Avrupa çok da önemli olmamaya başladı benim için Kocaman bir imparatorluk kuracağım kendime Kocaman bir imparatorluk kuracağım hadi hadi Aynen güzel Bir de Royal Merit çaktık Oho bu alanıma çoktan basalım olacak benim Hey <gülüyor> memlulklere karşı bir koz daha Kotor ve ibasan bilmem bir şeyler bir şeyler Abi savaşı bitirin lan savaşı bitirin oğlum Ne yapıyorsunuz lan Yerevan'ı almaya çalışıyorlar Alamıyorsunuz oğlum daha %-43 ya. Oooh! Sen kimlerle savaştasın abi? Sadece Kara Koyunu ve Karabağ. Neyse hadi bakayım. Tamam ben seni bu arada şeyim yaparım. Abi Offre Alliance'la çekeyim Oh. Oh oh burası çok güzel artacak ha. Hadi hadi çabuk buraları şey olsun da bari zaman geçsin. Bir şeyler yapalım abi boş durmayalım ya. Abi ben şeye bakacaktım. Ee, binalar olarak ne durumdayız abi? U4962. Bunu güzel. Ee, production olarak neredeyiz? Production arttıracağız. Ona geleceğiz 5'te. Aa manufacturing harika. Hmm manufacturing kurmak için biraz bekleyelim. Tamam biraz biraz bekleyelim şu an. Artık biraz bekleyelim. Aniza o sırada seninle de bir şeyler yaparız. Yaparız değil mi? Sen memlüklerle şey misin? Değilsin. Harika. Harika. Ak koyunu. Ak koyunu mu vardı Ak koyunu burada var. Ben bu adamlara kaç kez savaşa girdim ya. Şimdi gelecekler vasal mı olacaklar? Olaya bak. Alimenin. Sayarım bu benim bir tanem. Evet. Ee, fikirleri varmış. Ülke yönetimi hakkında. Harika. Abi ben bir şey diyeceğim. Neden bizde bunlardan yok? Trade efficiency gel abi trade efficiency alırım ben ya trade efficiency çok güzel land force limit modifier land manpower modifier hmm. şu an almayacağım bunu abi memlükler şeye girecek ya 7 teknolojiye girecek ya topçuları olacak hoş bilmiyorum topçular nerede ortaya çıkıyordu ama influence nation already influencing okay. Ee, abi ben sana bir hediye yollayayım. Bak sana para yolladım. 25'lik hediye yolladım. Hoşuna gitti mi? Bayağı gitmiş hoşlarına. Ben sana bir de of military access vereyim ülkemden geçirebilir. Aha Kevin White scholar. Harika. Kimi çağırabiliyoruz? Merchants. Şefi harika. Gel abi, gel gel gel gel. Of! Oh, bir merchant'ım daha geldi. Harika. Benim merchant'ım yine bir yer... benim merchant'ım neden Dört, lan. Daha fazla olması gerekmiyor mu? Ha, Trade Ideal'a devam edeceğiz, okey, tamam, 5 dakika. Ee, orayı halledeceğiz, ee, ama önce şu Merchant'ı yollamam lazım. Ragusa'ya yollayıp şey toplayabilirim veya... Astarakan'la Basra'ya yollayayım, Basra'ya. Transfer Trade Power'da. Şuradan getirsin. Anissa, dur dur, senin şey yapacağız. Ee, 5 January, geldi zaten vakit. Venice, ahoo, Venice rakibimiz değil ha. Veniz öldü çünkü şu an. Büyük ihtimalle öldü. Evet. Of. Adriyatik kıyılarında oturdu Macaristan. İyi oturdu hem de. Nasıl oturdu? Ee, veredik o zaman abi. Sen Ambargoya falan gerek yok senin için. Ee, benim de şu an bir şeyim boş demektir. Kim bu? Polonya. Polonya. Seninle seve seve rakip olurum. Çünkü... ...senine seve seve rakip olurum çünkü sana savaş açacağım ama sen bunu duymadın tamam mı? Nasıl lan diplomatım nasıl yok? Ha geri dönüyorlar okey çok uzağa yollamışım diplomatları. Güzel oh power projection'ım 70. 70 aa memlüklere bak aa hayvan gibi büyüyorlar bunlar. onlar o kadar hayvan gibi büyüyorsa çok fazla hiçbir ilerleme ilerlemede kaydenemezler değil mi? Evet öyle. Şimdi ne yapabilirim ben başka bunları? Eee uh, improve relation diyeyim abi. Zaman gelince de şey yaparız, saldırırız. Abi gözünüz seveyim savaşı bitirin ya. Sizin yüzü Abi ne biçim sava... ne saçma bir savaş? Bitirin lan. Bitirin oğlum. Bitirin lan savaşı. Geleceğim size saldıracağım en sonunda ha. 7 artıyor. Abi sen de öldün ya. Artı ikilik getirelim bari. Sen de hala bunlarsın tamam. Eee uh, Land Maintenance Ambitions of Wilde Sultan administrative power'ıymış. Çok teşekkürler vay adam. Sen orada oturabilirsin. Ben sana şey yapabilirim. İstediğin şey getirebilirim. Ha, Ne oldu? Bir şeyler oldu. Rebel faction'lar var. Re Rebel'ları suppressliyoruz ya. Ne, ne var abi? Kimler var? Unrest nerede? Büyük şu an. E bunlar 1, 2, bir falan. Bunlar önemli değil. Ulema %60. Şuna bak ya. Ben bunu ne yapayım oğlum ben bu unrest'le? Şeyle loyalty ile. Hiçbir şey yapamıyorum ki. Param çok gelmiyor şu an ama şu an çok ihtiyacımız yok zaten. 2min Diplomatic Relation kimle var ki? Aniza. Aniza boş ver. Başka kimle var. Lan kiminle diplomatik Relation var? Onları göstersem bana. Burada mı bakacağız? Ragusa Military Access. Ragusa'ya ben neden Military Access veriyorum ya? 5 dakika. Ragusa'ya Military Access vermem önemli olmamalı ama önemliymiş. E okey okay. Ragusa militer access vermem. Ben ne yapayım abi? Cancel access yani. Geçme ülken buradan geçemez senin birlikleri. Sana başka ne yapabiliriz ki abi? Militer access verdik. Güvenimizde artırıyoruz. E bir süre sonra şey yaparız zaten. Tamam ben biraz bekleyeceğim sadece. Ne bu? Oho. Administrative puanlara bak. Okey. Um, bunu boostlarsam çok fazla şey kaybedeceğim. Onu yapmak istemiyorum o yüzden. Abi administrative puan çok önemli bir şey ya. Burada bir şey yapamıyoruz dur. Kafam çok karıştı. yapabiliyorduk ya admin puanla bir, bir butona falan basıyorduk ne olma Countries falan falan gerek yok bununla. Aa değil. State'ti. Keşke administrative puanı harcayarak falan başka bir şey kazanabilsek. Ne yapabilirim ki? Rankting government. On legitimsi alırım. On legitimsi ihtiyacım yok. Var mı benim? Yok, ama legitimizim. Ha sen. Abi diplomatik power istiyor. Gerek yok. Gerek yok şu an bunu yapmama. Neler yapabilirim başka? Administrative puan harcayarak neler yapabilirim? Burada gerçekten alınacak hiçbir action yok mu? Sen ne istiyorsun abi? 713 Administrative puan istiyorsun. Aman 713 iyiymiş ya. Innovative'lisimizi, yenilikçiliği şu kadar şu kadar artıracak ve production efficiency %20 olacak falan filan. Tamam hadi. Ha yeni idea grup seçebiliyorum. E, buradan da şey seçeyim. Aslında Quantity seçersem. National Manpower yükseliyor. Manpower recovery speed. Regimen costs, Land maintenance. Uf. Bu ne? Ooo. Quantity'yi seçersem var ya öldürürüm öldürürüm. Genelde quality'ye gidiyorum ama. Şu an bir quantity ihtiyacımız var gibi. Ama burada kapanıyor yavaş var. E oğlum. Bir şey yapalım lan. Üç birlikte alabiliyorum en azından. Sen nesin? Sen böylesin. Üç birlikte de alabilirim ama yeni çirilere de... Çok, çok da yüklenmek istemiyorum ya. Sana alsam abi 3 birlik? Bir şey söyleyeceğim. Sana 2 birlik alıyorum al. 2 birlik sana geliyor. Aslan parçası kullan. Kafana göre kullan. Hatta kaç birlik alabiliyordum ben? 3 birlik mi alabiliyordum? Yakına daha fazlasını da alırım ama dur. Al bir tane topçu. İhtiyacın olacak. Kullanırsın. Ha? Şurayı artık şey basabiliyorum. Bas abi. Klayımı. Bu 94 değil mi? Okey. Buradaki savaşı çok kısa sürede bitiriyor. Lan bitirin lan ortak savaşı. Ne istiyorsunuz oğlum? Din James on influence. Neden böyle bir şey istiyorlar ya? 75'te mi bitiyordu? Yok 85'te bit bitiyordu bunlar. Evet. Eylül 85. Ulema da çok şey var ya. Ya ben ne tam benim şeye ihtiyacım kalmadığım an bam diye administrative support çakacağım zaten. Abi Bitirin lan savaşı. Ya yani Ortodoksluğun siyasi görünüşünü değiştiriyorum ben gerçekten. Şimdi neler var? Great Ordu garantiliyorum ben. Tunus'u da garantiliyorum. Ketunus'a saldırmasınlar. Bunu suvasallayamıyorum kesinlikle çünkü çok fazla, çok gelişmiş bir yer diyor. Great Horde. Elaim olmazsın sen benim değil mi? Yok. Ama iyiyiz şu an. Roy bir şey söyleyeceğim. Royal Merage yapalım Great Horde. Elaim olma Royal Merage yapalım. Bir şey olmaz. İlişkileri yine iyi tutarız. Bu ne? New idea mı? Aha! Trade efficiency. Kesinlikle abi. Of paralar, paralar, paralar gelecek. Ay bu da gelirse harika olur. Ha of bu da gelmek üzere. Süper, süper, süper, süper, süper. Hadi gel. Gel. Ha, okey biraz daha varmış gelmesine. Ben hemen gelir sanmıştım. Ha! Aa Canım benim. Gel bize katılsan. Burada havalar çok güzel. Hey! Hey! hey. Süper. <gülüyor> Mutluyum oğlum. Şamar seni sınavı vasalım yapabiliyorum. İlişkileri geliştirelimiz lütfen Şamar'la? Şamar sen nesin abi? Ee, Davasir ve memlüklerle Eli'sın. Ben seni vasalım yapacağım ki. Durmayız abi ben sana. Aa bu ne? Şamar is Eli'd, Ottoman Rival Memlüks. Bu ne? Hüda... Aa küreceğim ya. Legitimisi kaybederim. Bana ne? Kazanıyorum zaten. Hayvan gibi legitimisi kazanıyorum. Yap. Fatih Sultan Mehmet'in Legitimisi'nden kim şey yapar? yapar Saçmalık mı olur böyle? Yeni fikir, ha? Oh! Of, of! Macaristan büyük güçmüş. Bana ne oğlum? Macaristan büyük güç veya değil. Biraz sonra biri otururum. Memlüklerden de alacağım zaten bu bölgeleri. Açık ara farklı en büyük güç ben olacağım. Sen buraya bir gelsene seninle benim bir royal marriage yapalım. Hates. Tamam çok fazla şey var biliyorum ama e okey baya var fazla var şu an şu an fazla var şu an biraz fazla ilişkin var ama onları halledeceğiz tamam onları halledeceğiz nasıl halledeceğim onu düşünüyorum şu an. Abi bitir lan aha bir bir savaş bitmiş bak ha dur sen de sen bitlis a bitlis diye yer oldu ben seni yerim. Bitlis'ten giriyoruz abi oraya, selam ben Osmanlı, selam Bitlis ben Osmanlı, bana Osmanlı derler bu topraklarda. Hocam alırsınız orayı siz, sen de buraya git lütfen, başkasına yedirmeyeceğiz bu toprakları. Bu ne? Ooo, mistisizm, legalizme giriyoruz, national unrest azalıyor, national tax modifier şey oluyor ne bu? Ha, bir şey söyleyeyim. National Unrest güzelmiş ama legalizme doğru da gidiyoruz. Ee, bakalım şu an evet legalizme doğru ihtiyacımız var. Tamam legalizme doğru git. Ben bu debase currency sonra korruption'ı azaltma işini sürekli yaparım ama sen. Savaş açtım açtın? Yok. O topraklardan öncelikle defolup gidiyorsun sen. Çünkü o topraklar benim. Tamam mı? Bu topraklar benim abi. E ee, Bitti bu. Gir abi buraya. Buraları alıyorsunuz. Üf, üf, üf. Dur oğlum dur dur savaş savaş şeyi Savaş vergisi Hiç şeyimiz yok ki bizim Savaş vergileri bu ülkeyi ayakta tutacak Savaşla dönecek bu ülke Savaşmadan ayakta kalamayacak Yok şey savaşla ayakta kalacak Savaşla ayakta duracak <gülüyor> Benim yönetimim altında böyle Benim böyle bir yönetimim var Dur evet hadi Bitti bitti bitti bitti bitti, bitti, bitti. Buraları alıyorum Döverim Polisyonunuza tükürüyorum sizin. Parayı da ver. Bitti. Seri bir şekilde buraya dönün. Sen desin, sen, sen kuşatma gücüsün. Hayvan gibi kuşatma adamım var burada. Hemen buraya dönüyorsunuz abi. Bunu tamamlıyorum ben. Nerede Seyfkar, Anadolu, Anadolu'ya bitiyor. Oh, oh. Trabzon da aldım. Harika. Kafayı al diyor bana. Kafayı alabiliyor muyum? Pişt. Hocam. Sen ne yapıyorsun buralarda? Ah olan. Ben seni yanıma çekebilir miyim? Ben seni yanıma çekebilirim. Ben seni yanıma çekebilirim. Seni yanıma çekebileceğime inandım ben. Selam. Alliance. Of 140 oldu. Ben seni yanıma çekebilirim. Ben seni yanıma çekebilirim. Aa, Polonya'dan başka bir bölge daha isteyebiliyorum. Şunu diyebiliyorum. Bak hocam şurayı görüyor musun? Burası da benim olacak diyebiliyorum. Ey yap öyle de. Ee, ben şu bölgeleri bir korum yapayım. Ondan sonra o bölgeleri bir sakinleştirelim abi. Aman abi aa, daha fazla sakinleştiremiyorum bazı bölgeleri çünkü. Because stuff. Tamam sıkıntı değil. Ben Şamar'ı memlükle savaşa girmeden yanıma çekebilirim. Ee, o zamana kadar da Manpower'dır falandır filandır iyice toparlamış oluruz. Ne zaman ben sana hediye gönderebiliyorum? Proclaim garanti diyebiliyorum. Okay. Tamam hediyeyi gönder. Dur influence influence influence. Önce influence çak. Süper. Sen benim hemen vasalım olacaksın. Abi hemen dibimizde iki tane vasalımız olacak. Bize yardım edecek savaşta. Çok iyi. Çok iyi. Hediye Aa. Hediye yok. hediye yollamadık biz. 27 geliyor mu? 27 geliyor mu? Yolla hediyeyi. Of. Of bitti bu iş bitti. Bu iş bitti. Bu anlaşmayı bağlarız. Satmaya hazırız. 28 डिसेंबर. Ayın 28'i geldiği zaman bu işi bağlıyoruz. Ayın 28'i geldiği zaman bu işi bağlıyoruz. Bu kadar. İşte bu kadar. A yeni bir Abi yeni bir ability satın alamam. Bütün yetenekleri alıyorum zaten. Aggressive Expansion Infect güzel olabilir ha. Artı bir combat bonus in of the Capital. yes. Benim Terran of the Capital'ım ney ki? Farmlands. Burası hep steps. Farmlands var ama çok fazla değil. Ama artı bir gerçekten güzel olabilir. Burası hiçbir farmlands yok ki burada. Bir tek girişte falan var ki girişte bam diye alacağım zaten. Ben Aggressive Expansion Impact'i alayım çünkü Aggressive Expansion'ım mü müthiş bir şekilde artacakmışım an. A ben bunu da almadım mı? A ben bunu almadım mı? Harika Siege Ability artıyor. Here it goes. Büyük savaş başlıyor. Memlülüklere karşı vereceğimiz büyük savaş başlıyor. Artık Improved Relation yapmamıza gerek yok. Oh boy. Diplomatlarım bir dönsün. Diplomatlarım bir dönsün. General Numan Civan mı? Hayır. Numan Civan hangisiydi? Böyle yapmıyorsunuz. Numan Civan sen miydin? İnal damat. Tam iyi. Sene ne var? Fire 6. Çüş. Oha. Ha oha. Sen ne abi? Siege falan filan. Ya oha ya, yani. Oha. Neyse tamam. Ee, senin teknoloji seviyen 6. Hala 6. Ben 7'yim. Yeni 4 yeni sıkıntı değil. Diplomatik teknolojide ilerleriz. Dönün! Dönün! Ülkeye dönün! Arkadaşlar... Aa! Tunus'u çevremiyorum! Neden? Tunus! Tunus sana... ...çok bel bağlamıştım. Tunus neden böyle? Tunus! Aa! Ne... Neden? Çok mu seviyorsun Memlük abi ne oluyor? Gel oğlum savaşalım ne olacak? Neden böyle yapıyorsun Tunus? 6'ya 41. Atitude Tower's enemy's Tunus manpower. Atitude Tower's enemy's ne demek Tunus? Yapma böyle gözünü seveyim abi. Bizim çok fazla şeyimiz var. Royal Merc'imiz var. Müttefiz abi ben seni diyorum ki lan bu bu bu ülke benim şeyim falan filan diyorum yani yapma. Tamam, ba bana güveniyorsun da artık, değil mi? Hatta şöyle yapalım. Trast 24. Abi, Trast nasıl kullanacağız biz ya? Trast'te kullanabiliyorduk, nasıl kullanıyorduk? Böyle, dur memlük bu. Nasıl lan Trast? Abi. Bir ay daha mı bekleyeceğiz yani biz? Bir şey bir yıl daha mı bekleyeceğiz? Bir yıl daha beklemem abi. Tam trust'ı artır. Trust'ı artır. Keşke diğerini yapsaydım. Hocam şimdi Şimdi gel. Gözünü seveyim Tunus. Yapma böyle. Gelmiyor. Aa! Gelmezsen gelme ulan. Sana mı Fadıl mı? Fadıl diye yer var arkadaşlar. Tam çok şey değil. Fadıl oluruz. Sen kimlerle şeysin? Biapas. Garakoy'un da senin şeyini falan... Tamam seni sonra hallederiz. Sen çok şey değilsin. Um, şöyle bir bakalım. Military, Navies, Rivals. Memlüklerin kaç gemisi var? Benden daha fazla gemisi yok. Memlüklerin kesinlikle benden daha fazla gemisi yok. O yüzden çekiyoruz abi bunu. Sana bir tane general, amiral getiriyoruz. Ferhat Turgut. Gel Turgut. Gidelim abi. Senin şokun iyi, manevran iyi. Gel abi. Sen de buraya gel. Çabuk gelin. Savaş arkadaşlar, savaş asla değişmeyecek. Ve e, orta çağın sonsuz karanlığında da sadece savaş vardı. ve Dördüncü Dünya Savaşı değneklerle, taşlarla yapılacak neyse okey. Çok önemli değil. Bundan sonra sadece tek bir amacımız var. Tek bir güdümümüz var. Ee, bütün bu toprakları ele geçirmek, Memlükleri haritadan silmek. Antakya'yı alıyoruz Antakya artık bizim oluyor. Antakya adına saldıracağız ama bütün Ortadoğu'yu alacağız. Hücum! Hücum! Çünkü çünkü bu olması gerekiyor. Böyle olması gerekiyor. Bakalım. Of. Oh, Okey, hiç topçuları yok. Benim de bir şeyim iyi güzel. Senin başka neyin var Memlük? Nasılsın? İyisin. Benim burada askerlerim de var ekstra. Hiç sıkıntı değil. Girin abi. Giriyorsunuz buralara giriyorsunuz. Hücum! Of, şimdi iyi düşünmemiz lazım. Yok yok şamara başka bir şey yapmana gerek yok şamar zaten bizde artık. Ooo boy. Hocam hiç hiç bekleme, hücum. Of, evet ah. Bana şey lazım, military power lazım, military power yapmam lazım kısa sürede. A ah, halıba ile geçirdik harika devam abi ilerliyoruz ilerliyorsunuz hiç şey yapmadan ilerliyorsunuz sana tatmura ilerliyorsun. Çok güzel harika insanlarsınız siz. Hızlı bir şekilde ilerledik. Kalelerini aldık. Çünkü herifler top nedir bilmiyor. Ee, şey yapacağım. Dürüst olacağım. Bu videodan önce şeye baktım. Ee, Osmanlı gerçekten şeyi nasıl? Yani bu Memlük savaşları nasıl ilerledi diye baktım. Ya, spesifik olarak böyle ilerliyor. Ben oyunda şeyi düşündüğüm zaman. Ulan Memlükleri nasıl halledebilirim? Ulan önce topçulara ulaşabilirim diye düşünürken. Öğrendim ki gerçekler öyle olmuş zaten. Önce topçuları falan... Memlüklerin topçuları falan yokmuş. Çok sonradan yapmışlar, geç kalmışlar falan filan sonra bütün ülkeyi kaybetmişler. etmişler. Biz de bütün ülkeyi kaybetmeyecekler ama çok şey olmayacak. Hocam ilerle, ilerle. Hayıla ilerleyemiyoruz Okey. Sen buraya gel o zaman. Orayı ee, bombalayamıyoruz çünkü 49'a ihtiyacımız var. Sıkıntı değil zaten hızlı hızlı ilerliyoruz. Çok seri bir şekilde ilerliyorlar. Iler tamam sen oraları al abi. Aynen, aynen Memlük, aynen. Sen oraları al. Öf, arkadan Kırım'da asker yolluyor. Aslan parçası be. Güzel. Güzel. Çok seri bir şekilde ilerliyoruz. Hadi abi, hadi alın oraları. Hemen Kahire'ye doğru falan ilerlememiz lazım. Kim o? Kimsin sen? Trabzonlular. Abi yapmayın. Lütfen. Yapmasak, iyi geçinsek. Militerler falan ne oluyor lan? Ömer Turgut. Ne bu? Trader. Trader'ım var zaten benim. Bu adamı kovmam ki abi şimdi. Influ aynen aynen. Halep'te güvenilir zaten alıyoruz burayı. Bir şey işimize yarar. En army carrier. Bu ne abi? Bu ne? Merchant Guild loses 10 loyalty. İşte, Tam Merchant Guild şu an loyalty kaybedebilir. Sıkıntı değil. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. Çünkü zaten 40 şey 50 zaten. Gayet güzel bir şeyimiz var şu an. Great Army Reform desek. 2 Army Profesionalizm oluyor. Reform Army neyve. Her türlü 2 Army professionalism geliyor. Gale Combat Ability. Benim şu an infantry'e ihtiyacım var. Yes. 3 İlerli abi, ilerliyoruz abi, ilerliyoruz abi, ilerliyoruz. İlerliyoruz. Hiç görünmemiş bir hızla ilerliyoruz. Kırım ne yapıyorsun orada? Ha, gel abi, gel. Şimdi kaç kaç, kaç bile kaç biniz? Okey, şu an bizden daha fazla askerleri yok. Yok. Bizden daha fazla askerleri yok. Benim topçularım var abi. Benim bir kere topçularım var. Tamam mı? Sen altıda kalsan, altı şeyde kalsan topçuların yok oğlum. Ne diyorsun lan sen? Senin topçuların yok. Senin ordun daha buraya gelmeden benim bombalarım Bombalar mı oğlum ben seni? Olduğum yerden bombalarım. Abi şunu vurun derim, şunu vururuz. Anladın mı? Ben ben böyle bir ülkeyim çünkü. Anlıyor musun memlük? Ha? Anlıyor musun memlük? Aa orayı alıyorlar. Yardıma gidebilirim aslında. Senin topçuların da yok ha. Gir abi buraya. Sen de buraya gel abi. Ne olur ne olmaz. Ay tükürim evet geliyorlar. Kazanıyorum ben bu savaşı. Kaybetme, kaybetme kaybetme kaybetme kaybetme kaybetme kaybetme kaybetme kaybetme yardım geldi kaybetme Allah kahretsin yardım geldi biraz daha dayan sana oğlum. Yirmi üç bin askerin de giriyor şu an oraya. Ya. Karaman'a kadar git abi Karaman'a kadar git Lütfen Karaman'a kadar git Sizin donanmanız burada ne yapıyor ya Şu donanmayı halledebilir miyiz önce bir ya yani? Karaman'a kadar git abi 23.000 Ben seni geri çekebiliyor muyum abi Çekemiyorum adamlar oraya gidiyor Öf. Çok kötü oldu ya Çok kötü oldu ya Burada kaybettiğimiz askerler de Yeniçehir falan. Şuradaki kaleyi kurtaracağım diye. Tamam en azından şöyle bir avantajımız var. Hala iyiyiz. Ee, hala benim topçu birliğim var burada. Aa, ben buraya kazandım zaten. Ben buradaki orduyu yok ederim. Ben buradaki orduyu net bir şekilde yok ederim. Manpower'ım çok iyi. Bak bak nasıl yok ediyoruz. Bak bak bak nasıl yok oldular. Bak bak bak topçular gelecek. Oho şey gelmeden kazandım ben burayı. Sarım şu an ordu dengeleri baya değişti. Ben onlardan daha fazla askeri sahibim. E, zaten öyleymiş ama. Tamam sen gel burayı al. Yani. öf Oğlum çok asker kaybettik ya. Çok kötü oldu bu ya. En azından birlik kaybetmedik. Önemli olan o. Abi donanmaya ne oldu bizim? Hah. Öyle kalırsınız. Koçum öyle kalırsınız. Hıhıyt <gülüyor> be. <gülüyor> öyle kalırsınız be. <gülüyor> yani siz bizim sakalımızı kestiniz ama biz sizin kolunuzu keseriz. Yanlış yerde kullanılan doğru bir söz. Orayı bir bombalar mıyız acaba? Aa bak 4000 götürüyor. 4000 mi götürüyor? sen? Sen 4 bin mi getirdin? Ay ne kadar şirin. Ne kadar şirin. 4000 bin getirmiş arkadaşlar. Ne kadar harika. Hocam sen orada e, durma sen buraya gel artık. Şuraya falan gel. Çünkü kötü yani. Çünkü şu an durum. Şurayı alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Şurayı alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Ne olursa olsun şeyden geçmemiz lazım. Ama yeni bir bölge alabilirim. Manpower'ım en azından yüksek. Ona güveniyorum. Her ne kadar şu an seri bir şekilde düşecek olsa da. Ee, war skorum artıyor çünkü Antakya'yı aldık. Biraz sonra burayı da alacağız. Aynen harika kalelerimiz de düş şey oldu kalelerimiz de geri geldi. Oha bu nasıl bir savaş. E, delilik lan bu delilik savaşı bu. Bu ne abi neden böyle bir şey var. Şuraya tıkladığım zaman ha? Delilik oğlum bu bu ne. Tlemken. Tunus abi Hocam savaşa girmeyecek misin kardeşim benim canım benim. Gel lan, savaşa gir oğlum. Başka bir savaşta savaşıyor. Ya tüküreceğim senin Çeyne Tunus. Ben seni savaşa çağıramayacaksam sen neden varsın abi? Düğünü de iptal edelim o zaman. Ne gün? Ne yapıyorsun abi sen ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun abi ya? Yakışıyor mu ya sana bu hareketler? Ha? Arkadan iyi ordu getirdi bu arada Allah kahretsin hayır, hayır hayır hayır hayır yerinde kal Geri git geri git geri git aman geri git Gaziantep'e falan geri git Yeni fena dayak yedik. Yeni fena dayak yedi zaten Hocam Senin kötü birliklerin burada kalsın Condition'ı şey yapalım aynen Şu birlikleri al lütfen şuraya doğru ilerler misin Aa ilerleyemiyoruz neden lan Neden ilerleyemiyoruz oğlum Şurası yüzünden mi Vurun lan şurayı düşsün oğlum bu kale. Heriflere bak. Hocam sen ee, kimin şeyi daha iyi? Mem power kimin daha yüksek? Dur şuradan bakalım. Neden bakıyoruz anlam? Ekonomikten büyük ihtimalle. Mem power. Tam Adana'nın yani şu an yüksek. Adana'ya git abi sen. Şey alıyor muyuz? Almak üzereyiz. Bitti bu iş abi. Bu iş bitiyor. Giremiyorum ne oraya. Bunun yüzünden giremiyorum. Bu arada herifler şu an kuşatıyor olduğu için ben savunma şeyinde olacağım. Merchant Suffering bu ne? Give them support ya. Merchant Suffering olmasın abi istemiyoruz. Ee, donanmanızı hallettik mi abi? Lütfen gel ve e, İskenderiye falan bir kuş yapsana. Bir blok eder misin? Donanman memnunklere karşı çok iyi iş yaptı. Çok mutluyum. Ya abi alır mısın? Al alın abi. Alın şuraya. Alın şurayı. Alın şuraya. Alın, şurayı. Alın, şurayı. alın abi. Ha! Bu kadar. Bu kadar oğlum. Gel bakayım sen şimdi. Gel bakayım sen şimdi. Dur şöyle giderim. Savaş kötü girerse bunları sokarız her. Ha! Kaçıyorlar. Bak bak bak bak bak bak kaçıyorlar. Dur dur sen burada kal. Ah şerefsizler olduğu gibi kaçıyor. Nereye kaçıyorsunuz lan? Ha? Aa! Geri saldırıyorlar. Dur. Aa ne oluyor lan? Her tarafta savaş çıktı. 5 dakika ne oluyor? N dur dur dur dur. Ne oluyor lan? <gülüyor> Herkes herkesle savaşıyor. Ne biçim bir dünya bu? Oho. Dur dur dur bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Bekle bekle bekle bekle. Gir abi. Evet evet oraya gir. Wow. Gelip şunları destekliyorsun abi. Öf. Ne kadar. Acımasız bir sal. <gülüyor> Adamların ordusu kalmadı. Bütün ordusu güneyde. Adamların 17.000 kişi birliği var abi orada ya. Tamam en azından şöyle yapabiliriz. Abi siz gelin. Siz şuraları işgal etmeye devam edebilirsiniz. Eee. Sen nereye gidiyorsun? Benim şeyim nerede? Abi? Sen ne yapıyorsun lan burada? Sen de şuraya, yeniçerilere katılırsın bari. Hocam sen şuraya gelir misin acaba? Nereye gidiyor bu herif? Nereye gidiyorsun sen? gidiyor. Azraka gidiyor. Oradan başka yere gidecek. Güneye gidecek. Ne kadar güneye gidecek? Gidemeyecek çünkü öldüreceğiz. Öldün ki sen. Abrayı aldık. Birliklerimi dağıtmayı hiç sevmiyorum ama. E, öldün oğlum. Hocam şuna bir yardım edelim ya. Böyle kalmasın ve canlarını dışarı takalım. Acım siz de bir iyileşin be. Ee, Okey ben buraya da girerim bu arada. Senin şu kötü birliklerini geride bırak abi. Şuraya gir lütfen. Senin başka var mı kötü birliğin? Yok gibi. İyi harika. Kötü birlikleri şuraya yollayın. Yeni şeylerde birleri gelsin. Hayır, hayır hayır hayır hayır. Dur dur dur dur dur dur. Geri çekil geri çekil geri çekil. Dur, aman aman aman 25 bin kişi oldular abi aman dikkat böyle hatalar yapmayalım böyle hatalar yapmayalım biz Ka biz Kahire'ye doğru ilerlemeyi devam edelim <gülüyor> bu eriklerin donanmaları münanmaları kalmadı gördüğüm her yerde bir ediyorum eriklerin donanmalarını harika hocam ileri ileri ileri hatta bir şey diyeceğim ben. sen Kahire'ye ilerle sen de buraya ilerle sen de şuraya ilerle Üf. benim blokajım ne kadar şey abi dur benim blokajım ne kadar etkili şu an 1.67 ha İskenderiye'nin blokajı 1.67 etkili tamam 1.67 de bir şeydir abi ben önceden anlaşmamı hazırlayayım hocam ben oha ben buraları istiyor muyum alamıyorum ki ben buraları neden bu kadar istiyorum ama? O yüzde yüzden daha fazla istiyor. Neden böyle? Abi neden bana böyle bir görev veriyorsunuz o zaman? Ben buraları alamıyorsam neden buraların hepsini almamı istiyorsun abi ben buraları alamıyorsam? Şaka mısın lan sen? E, hani şey alacaklık neden böyle lan bu? Tamam. okay Yeni bir şey yapalım. Ben buraları istiyorum. Ha. Ben böyle bir şey yapacağım. Trade noktaları hangisi? Burası, burası, burası. Oh çok iyi. Buraları var ama çok da şey değil oralar. Ee, buna 64'de 225'in sıkıntı yok. Oraları halledeceğiz zaten. Başkenti düşürdüğüm zaman anlayacaksın oralar. Ya, abi çok da olmuyormuş falan diyeceksin. Şunu alırım. Şunu alırım abi. Ben, aynen bayağı Suriye'yi alıyorum şu an. Böyle bir şey yaparız. ya başarı bunu alacağıma ya bunu alacağıma burayı da alırım. Bölgeleri bir şekilde bağlamış oluruz. tam sen orayı al abi. Sana kolay gelsin. hayatında başarılar diliyorum. Sen orayı al. Sen orayı alana kadar gir oraya. Bir de gümlet abi. Oh! Oh! KR düştü de senin haberin yok. KR çoktan düştü de senin haberin yok. Kahroluyor Kaire'dekiler şu an. <gülüyor> bu ne lan? ay Ayy! Kızıldenizde blokaj yapıyor. Aman! Sen kendi toprakları mı blokajlıyorsun şu an? Çok iyi. Kim abi bu ya? Abi neden böylesiniz yani? Ne, ne, neden böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Van. Yükselt abi oto, otonomiye. Sinop. Sen de yükseltmek istemiyorum abi ben otonomiyi. Sen de, neden böylesin? Neden siz? İsyan çıkaracaksınız. Hümanizme git demişsiniz ama Humanizm Ad administrative şey istemem bir şey. Ona da çok gitmek istemedim. E ben buradaki savaşı bitirdim ki abi. Senin başkentine girdim oğlum ben. Daha ne istiyorsun yani? Ne yapmam lazım daha fazla? Daha ne yani? Anladın mı? İş işten geçmiş. Başkent düşmüş. Dur dur dur dur. Ne oluyor? Florentine School. Prestij veriyor. Yıllık prestij veriyor. E. Prestijim geliyor zaten hep. E. 5 prestij kaybediyoruz. Ne olacak abi? 282 Ducat kaybedeceğiz. Üş, Üş. Administrative power ve diplomatic power. Tamam hadi. Al. Al. Al. Al. Prestij için neler yapıyoruz? Al. Sen buraya gel. 5 dakika. Sen de şuraya gel abi. Ya. Ya. Yeni çirilirler. Güvendik ha. Tamam. Şey diyeceğim. Sen hiç sıfırsın zaten sen git. Yeniçeri birliğini sildim ya olaya bak. Savaştayken iken Yeniçeri birliğini sildirdiler bana. Great Lord mu? Ne var abi? Ardabil Gilan. Hayır, ordularla savaşmıyorsun. Hayır, savaşmıyorsunuz. Savaşmıyorsunuz oğlum. Ben alacağım topraklarda savaş istemiyorum. Abicim girer misin oraya? Aa giremiyoruz. Tam benim atam. Tamam sen blok, blok etmeye geri dönebilirsin. Kayra'yı alabilir miyiz artık? Çok güzel. Kayra'yı alabilir miyiz artık? Sen orayı alamadan ben senin başkentini düşürmüş olacağım. Döneceğim daha sonra İskenderiye'yi de düşüreceğim. Çok büyük bir ihtimalle. A abi süper. Tamam abi. Sen şuraya git şimdi tamam mı? Sen oraya git. Sen şuraya git. Sana gel burayı işgal et. Sana gel aradaki şu bölgeleri falan işgal et. Tam ortada dur. Öyle savaş yapılmaz. Memlük. Öyle savaş kim, kim var senin başında? Sultan Yalbay Kazduglu. E sen Türksün lan. Bu Türk ismi. E Yalbay. Bu öyle olmaz dostum. Sen ölüyorsun yani. Öleceksin sen. Yanlış savaş yapıyorsun bak. Atalarından da yanlış öğrenmişsin hep. Tamam gelecek ay... Şey olur arttırız. Oh senin donanman nasıl da gitti var ya. Yeni donanma da yaptıracağız sana bundan sonra. Oh oh. İlk savaştan sonra memnunluklar çöküyor ya çok bir şeyleri kalmıyor. E, orayı alamıyoruz zaman. okey. 5 dakika. Şu ay bitsin alacağım. Şu ay bitsin alacağım. Aa oraları almışlar. Ne oluyor lan? Dualar mı kırıldı? Yeah. Ne? Memlük'ün partiküleristler gelmeye başladı. Oğlum gidin lan. Memlüklerin kendi şeyleri ayaklanıyor ya. Bana ne oğlum git. Efendinin ayaklan. Okey. Ben almak istediğim bütün yerleri aldım. Şimdi çok ilginç bir strateji uygulayacağım. Hocam sen. Topçuları bana veriyorsun. Şuraya getiriyorsun. Sen. Birleştir. Yeniçerileri bana veriyorsun. Ya sen komple gel. Sen komple gel. Sen komple şu tarafa gel. Hayda. Neden öldün sen ya? Saçmalama kül başa geldi. Müthiş. Müthiş. Ülke müthiş durumda şu an. Şunu yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Öff. Disiplin ve reinforce Coast. Tam abi. tam ver ver. Bir şey olmaz. Yeni şeyler güveniyorum şu an. O yüzden. Tövbe tövbe. Sa Aha. Okey. Ucundan kurtarabiliyorum. Ulan. Biraz daha bir şey falan olur, olsaydı. Raise additional device. 15 loyalty kaybed kaybediyor. Kaybet. Kaybet acı. Kaybederse, ama çok şey olmuyor ya tüh. Ben sana bir bölge verirsem sen loyalty'nin iki 5 dakika, şunları geçirirsem National Risk düşüyor, harika. Okay, ya, yapalım onda çok şey değil. Um, bunları yapamıyoruz çünkü military skill'imizin üç olması gerekiyor, bizim military skill'imiz yok. Saçmalama mekul'un military skill'i yok. Okay, cool. Ordu birleştim abi, dur. Dur önce, önce bir, önce bir dur. Sıfır birlikleri alıyoruz kenara tamam mı? Sıfır birlikleri alıyoruz. Sıfır birlikleri şurayı işgal ediyor. Sen gel tabi abi. Ben bunu şey için kullanacağım. Üf, Bam diye gireceğim heriflere. Ee, sonrasında. 11'e 21 bence gayet iyi bir oran. Bence gayet iyi bir oran. Gelin abi. Gelin abi. Sen şey yapmaya devam et abi. Böyle küçük küçük kuşatmalar falan filan yapın siz. Memlukların ağzını burnunu kırmaya gidiyorum ben. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tüh. Tamam ben onu kısa sürede öderim o sıkıntı değil. Hadi bakalım Memlük. Gel bakayım hadi bakalım. Ne, ne? Senin ismin ne? Yalbay hadi. Seni nasıl halledeceğiz? <gülüyor> Ülke kalmayacak. Aa kahretsin 42 olmuş. Yetişemeyeceğiz. Alacaklar mı? Alamayacaklar. Bu ne lan? oluyor oğlum? ha Eee, National Tax Modifier yerli Legitimisi. Yani National Tax Modifier bayağı iyiymiş. Ama legalizme de gidebiliyoruz. Ama National Tax Modifier. Abi National Tax Modifier. Gel abi. Oh. Savaş asla değişmez deyip. Girmeyin lan oraya. Allah kahretsin aldılar. Tamam. Treason against Ottomans mı? Umara on loyalty kaybediyor. Şu an kaybedebilir sanırım. Şu an iyiyiz. Army professionalism kazanıyorum. Sıkıntı değil. Of. Local unrest. Bulgaristan'da. Ha, Oğlum çok iyi lan. Dur, army, army professionalism arttı. Artı. <gülüyor> ya Allah kahretsin ya. İsyancılar yüzünden şey kaybettik. Giremiyor. Giremedik oraya. Adamların içine değiliz artık. Çok kötü oldu bu. Of. Dur dur dur. Hayır, hayır hayır. Buraya geri dönüyorsun koçum. Abi sen batıya gidiyorsun öncelikle. Orada şey yapmaya devam edeceksiniz. Bölge almaya devam edeceksiniz. Sen buraya gel abi. Burayı işgal et. Oo, Benim manevralarım battı. Ha. Geripler üzerimize geliyor. Aa bunlar bölge alacaklar. Geri zekalar bölge alacak. Aa yok. Bunlar üzerime geliyor. Siz KR'yi almaya çalışın bakayım ne olacak. Evet bir onu yapın siz. Bir KR... Ne oluyor lan başka? Aboluş yok yok. Aboluş diyeme yok. Profesyonel birlikler, profesyonel birlikler abi. KR'ye doğru gelin abi siz. Bu herifler KR'yi alacak. Çok şeyler. Sen bir geri git orada. Bu savaş benim abi. Bu savaş benim oğlum. Şapmin şey lan. Savaş benim. Current peace offer length of war demand exceeds war score. Ha <gülüyor> ha. Neler neler olacak senin haberin yok. Biraz sonra orduların Ne oluyor lan? Buraya girse de sen ya. Ha. Oh. Legalizm, legalizm, legalizm abi. Abi savaş diyorum ve üzerinize geliyorum. Hoppa! Kaybetmeyin lan siz daha iyisiniz. Kaybetmeyin oğlum. Bu savaş bizim. Bu savaş bizim lan. Bu savaş bizim. Oh. Oh. Hayır. Savaşı kazandık. Kesin. Hemen birlikleri yanımıza getiriyoruz abi. Hemen birlikleri yanımıza getiriyoruz. Dur, dur dur dur dur. Bu herifler nereye gidiyor? Bu herifler kuzeye gidiyor. Kuzeye. Kuzeye kuzeye kuzeye. Bu herifleri sonuna kadar takip ediyoruz. Şu an var ya bunları muazzam bir açıdan yakaladık. Ah yanlış kahretsin. Yanlış karar verdim. Ben bu herifleri yakalarım. Yakalayamayacağım. Çok güzel olurdu ama yakalayamayacağım. Of. Sen yine birleş abi. Donanmayı buraya falan yolda. Ne? Yok yok sen aldın gel. Donanmayı buraya falan getir. Hocam sen bir şöyle yapacağız seni. Bu birlikleri bir geride bırakacaksın. Bu birlikler şurada bir iyileşecek. Sonra seni ikiye böleceğiz. Ya dur. Şöyle yapalım. Eski şeye devam. Topçular burada kalsın. Uh, unit type'lardan azapları bir çekelim şuraya. 10 lazım bize. 10 lazım aynen. Bize böyle bir birlik lazım. Bu birlikleri alacağız. Bu birlikler şuraya girecek abi. Burayı işgal edeceğiz. Senin başında kim var? Sen Siege 3 olan generalsin. Sen artık olmayacaksın. Şurayı bir alsan. Tarhana'yı almışız. Git devam abi. Tarhana'yı aldın. Devam ediyorsun oradan. Bağrı'dan devam ediyorsun. Batı kıyısını alıyoruz. Of, bunların batısında şey var. Kalemken var. Ordularını getiriyor. Dur, dur, dur, dur. Sen geri gel buraya. Sen kavüme gel. Kavüymüş, kavüme. Sen kavüme gel abi. Senin başına iyi bir şey var. Güzel. Sen artık şey değilsin. Ramazan Paşa oğlu gelsin. Ee, sizden bir birlik alayım ben. Sen, sen aynen buraya gel. Eski düzene devam. Eski düzene devam. Huf. 10. Çok şey ya, dur sen onda kalsana buraya gel. Abi siz iyileşiyorsanız şuraya falan gelin ya. Abi çok stresli ya. Memlük savaşı çok stresli ya. Çok uzadı bir de ya. Gerçekten çok uzadı. Otomuz Occupait Fayum. Devamdan buradan aşağıya doğru devam. Aşağıda birileri var mı? Yok. Sadece memlükler var. Ne oluyor lan? Buralara saldırmaya geliyorlar. Adam geri kaçmaya çalışıyor. Kaçabilecek mi? Kaçamayacak sanırım. Kaçamadı. Üff. Yeni üzerimize geliyor. En azından şurada 10.000 kişi bekliyor. Mana aldık. 11.000 bin kişi seni şu tarafa çekeyim. Sen buradan devam et abi nehir bölgelerini almaya. Az rakı da almışız. Çok güzel. Abi çok sesli, her şey çok sesli. Siz bir geride kalın ya, sen bir buraya gel. Buradan ben powerı iyidir, oradan biraz men power çekelim. Bilmiyorum men power alabiliyor muyuz bu şartlarda mı? Sen Gerdon abi buraya. Sen şey birlisin değil mi? Evet. Şu an bu birlik hoş bir birlik olmadı ki. Yeni çevreye ihtiyacım var benim. Borcumu ödeyebiliyor muyum bu arada? Böyle bir imkanım var mı? Yok. Çok of. Enflasyon düşürebiliriz. Enflasyon kaç ki? Enflasyonu 75'i kullanarak 2 düşürebiliriz. Enflasyon çok da yüksek değil yani. The base currency deyip... Bir şeyler bir şeyler yapamayız. Tamam sıkıntı değil. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Sen üzerime mi geliyorsun? Aaa şerefsizler üzerime geliyor. Okey. Bütün birlikler buraya abi. Bütün birlikler buraya Hocam sen de buraya gel. Gelin bakayım abi gelin. Oh sen orada kaldın. Diğerleri giremiyor. Giriyor mu? Giriyor. Çok kötü bir savaş olacak. Aa onlar da yardımı geliyor. Of, of, of. Savaşa bak. Enforce verdim dersem administrative power kaybederim. Ümera on loyalty alır, Ümera on loyalty alsın çünkü Ümera'nın loyalty'ını ben kullanabilirim. Ne için kullanabilirim? Şöyle kullanabilirim. Hocam, bana şunu yapabilir misiniz be harika? Ah, tam sıkıntı değil. Of. Ah kaybediyoruz. Kaybetmeyin ulan. Kaybetmeyin ulan. Şerefsizler. Nasıl kaybettim abi ben o savaşı ya? Of. Okay. Sadece diyelim bakalım. Ben buna çok okuyayım. Ben bu anlaşmaya çok okuyayım şu an. Hatta parayı sıfıra indirerek şuraya alabiliyor muyum? Vermiyorlar. I'm clear for such demands. Ben geri çekilirim ha. Ben bu savaşı geri çekilirim çünkü adamların... a 5 dakika abi. Sen şeydin değil mi? Yok değildin. Harika. Harika harika harika. Ee, Trablus'u aldığımız sürece sıkıntı yok. Trablus'u alıyoruz. Abi. Barış. Oh. Oğlum ne kadar korkunç bir savaştı bu ya. Geri dönüyorsun. Oğlum. Öh, geri de dönemiyorsun. Ha, sen buraya gel. Sen buraya gel. Korkunç bir savaştı. Çok korkunç her şey arkada. Afalarım ah, çok korktum. Çok korktum bazı şeylerden. Gerçekten çok korktum. Of. Şuna bak ya, düşür düşür düşür. Düşürüyorum ve yine bir şey olmuyor ya. Bunu düşüremiyorum mesela. Düşür abi düşür. Du, war Exhaustion'ı düşür. Düşür abi harikasın. Bunu boostlayamam şu an. Şunu, onu şu an boostlayamam. Borçları bir ödeyelim. Borçları bir ödeyelim abi. Öde. Eksi 5.36 ne ya. Nereye gidiyorsunuz oğlum siz? Geri dönün lan. Pişt. Geri dönün. Çok zayıf kalıp. Bu kadar zayıf kalmamamız lazım bizim. Hiçbir savaşta bu kadar zayıf kalmamamız lazım. İlk önce Condition'ın sıfır olan birlikler bir İstanbul'a dönüyor. Siz de dahil. Bütün kötü birlikler İstanbul'a dönüyor. Size lider A, a atayabilirim. Seni atayım. 30k olan birlik, abi çok kötü yüzüyor. Mem power olarak nasılız? Mem power olarak nasılız? En iyi mem power şey nerede, nerede, nerede, nerede, nerede? 1389, 3719 var burada. Tamam sen de koca eline gel, sen de koca eline gel. Ben bir de bunlara savaşa gireceğim. Aa, aha, kim lan bu? Riga. No, ne biçim sava ne savaşı bu? Ne savaşında bu? Riga ve Hamburg mu? Ne savaşı lan bu? Kaybediyor Deli gibi kaybediyor çünkü. Savaş ilan etsem Pomeranya gelmiyor, Polonya geliyor. Güzelmiş. Sen gelme abi. Tunus sen gelme abi zaten. Şu an sana ihtiyacım yok abi. Hay ay ay ay çok kötü. -18 diyorum ya. Ya böyle değil. Ah, eksi bilmem kaç hala ya. Neden böyle olduk ya? Çok iyiydik abi neden böyle olduk ya? Timur ne yapıyorsun? Neden oraya saldırıyorsun? Abi? Hayırdır? Ne savaşı bu? Okey onu hallederiz. Ah. Van'da mısın sen? Van'da mı şey yapıyorsun? Van nerede? Van nerede ki? Nerede bu yerler? Dur lan Van'da ben var Yok varım. Abi yapmayın. Neden böyle ya? Overextension. öf. Overextension çok fena veriyor. Separatism var zaten. Overextension çok fena veriyor. Ya... Abi ne yapıyorsunuz ya? Ben ülkeyi kurtarmaya çalışıyorum. Ya oğlum gidin savaşın lan. Neden beni girip benim topraklarımı şey yapıyorsunuz? Gel abi gel gel gel. Bunları yapmama gerek yok ya. Şey yapacağım, Suriye bölge haline getireceğim. Ha? Abi evet, ticaretle gelin bana. Bu bölgeler hep ticaret çünkü. Şimdi benim başka nereleri... o ben bam diye girebilirim abi bütün bu bölgelere. Gireyim, benim buradaki... claim permanent claim. Permanent claim. Sayın bu da permanent claim. Permanent claim, bunlar kalsın, bunlara gireriz. Toparlayalım önce bir. Hadi sen şuraya gel. Ben buradaki men power tükettim mi? Yo dur yo. Gel abi devam et. Abi nasıl, ne yapıyorsunuz siz orada ya? Bir gidelim öptün oradan ya. Oğlum ben size şey yapardım ya. Abi siz bağımsız olun derdim ya. Ay da bir daha borca gireceğiz ha. Dur dur dur dur dur. Abi aman aman dur, dur borca girmeyelim. Gözünü seveyim borca girmeyelim. Şöyle falan olalım. Olur mu? Ya şöyle falan olalım. Harika, süper. Ay. O ya da deli gibi spine torch kurmuşum bu arada. Support rebels var mı? Bilmem neyse pretis falan filan. Yok mu abi daha güzel cool şeyler yok. Ne yapayım ki ben şimdi? Başka bir yerde şey yapamıyorum bakın Şurada yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Boş ver abi sen geri dön. Sen geri dön. Litvanya'dan aslında şey yapsam... Polonya'dan Threaten War falan... Vermiyor. Litvanya'dan desem... Döverim seni desem. Vermiyor. Tamam ben onları alırım zaten oraları. Sıkıntı değil. He, çok güzel haritadan sildik bu herifleri. Keşke şuraları da bağlasaydım güzel olurdu. Yapamadım. Tunus sen... Nesin abi ya? Revolt garanti ya. Bana ne abi? Olaya bak ulan. Ne, ne kadar güzel bir müthiş he. Favors 17 ymiş trust falan filan. Hikaye ya bunlar. Hikaye hikaye. Dissolve the lines abi. Seninle hiç bir işim olsun istemiyorum ben. Hayda. Abi şey diyeceğim, okey. Şunları bir salıyorsun, geriye sal, sal. Aynen buraya gitsin bunlar. Sen 26 kalsın, 18K'yı döversin. Yakınlarda kale yok. Orası yine Separatizm kazanacak, otonomi kazanacak. Keşke olmasaydı. Oy oy, yaralarımızı sarmanın vakti gelmedi. Böyle olmaz çünkü bu iş. Ben neden böyle yapıyorum ki? Ben yaralı, yaralıları çıkarayım oradan. Sen çık abi oradan. Sen buralara falan gel. Ne kadar sıkıntılı bir süreç. Bu ne? Nereye kaybettik? Nax Aman. Aman abi ne olacak? Ne oluyor lan? Ha, sen de gel abi sen de çık oradan. Sen de buraya gel. Adolan sen oraya gelme sen geri dön. Yanlış yanlış şey. Sen yukarı gel. Ne bu? Trend, trade ideas. Trade idea'ya basabilirim. Basayım. A yeni trader gelecek Aa, harika. Çok güzel. Man power recovery speed de geliyor. Merchant da geliyor. Gelsin. Bunları hepsini hep bunlar hep ihtiyacımız var. Persia. Yolla abi yolla oraya da yolla. Bu arada yine bir konuda tavsiyenizi isteyeceğim. Ben Ragusa'dan para toplamalı mıyım yoksa trade power'ı benim üzerime gelen trade'den mi toplayayım? Onu da çok kestiremedim ama yaparız bir şeyler. Corruption is growing Nasıl growing ya? Tüh ulan yine şey yapamıyoruz ya. Ne yapı ya? Army o kadar da düşürmeyelim yani ne bileyim. Bir şey gelsin lan bir yerlerden bir şey gelsin hadi güzel bir şey olsun. Hadi güzel bir şey olsun ha. Oho Trabzon'da isyan edecek. Esyan etmeyin olmadan isyan diyorsunuz yani ne güzel imparatorunuz var. Aa sen artık iyisin siz artık iyisiniz gelin abi. Bir birlik işte bir birliğimiz oldu. Orduları baştan şey yapmamız gerekecek arkadaşlar böyle olmaz böyle olmaz böyle iş yapamıyoruz onu çok net anladık sen birleş abi büyük birliği al şuraya getir ya da ama böyle iyi ya her birinin görevini olduğu zaman yok abi olmuyor olmuyor ya ulemanın o kadar loyaltısı var hiçbir şey yapamıyorum ya ulemayla Hiçbir şey yapamıyorum ulemayla. Hiçbir işime yaramıyor şu an ulema. Ha? Gir abi. Aynen buraya gir. Ulan baştan şey oldu ya. Ha yok girdiler okey. Güzel. Aaa. Neden böyle oldum? Moralim yok. Geri çekil. Geri çekil. Allah kahretsin geri çekilemiyorum. Ordu silinmese var. Oğlum geri çekil. Geri, gözünü seveyim geri çekil. Oh Tabii ki öyle, tabii ki öyle çünkü bunu arttırmam lazım Unuttum, unuttum abi, unuttum, kesinlikle unuttum Çok kötü yüzler şu an, kırım gel abi Traderim hala yerinde ya, boş ver Trading Family olsun, Alexander'a falan falan hoşuma gidiyor böyle şeyler çok kötüyüz yaaa. Abi gözünüzü seveyim çabuk şey yapalım. korları çabuk olsun. Core'larından şey yapamıyorum ya. Core Construction'ı neden göremiyorum. Bunlar oluyor çünkü. Olduğunu biliyorum Core Construction'ın şu an. Halihazırda yapıldığını biliyorum. Nasıl lan? What? Şu an... Ben bir şey yanlış mı yapıyorum? Buralar benim değil mi? Ben buraları corelaştırdım şu an. Territorial core bunlar buralar. Tamam. Okey. Abi sal buraları. Heh. Yok. Heh. Buraya bir şey yapalım. Aynen bunu bir çak. Bunu da bir yap. Süper. Sen zaten oldun sanırım. Harika. Seni de bir korlaştıralım Paramız artacak abi herhalde artık yani bu kadar şeyden sonra. Sen İstanbul'a mı dönüyorsun? <gülüyor> Olaya bak. İsyanı bastıramıyoruz ya. Geldiğimiz duruma bak. Manpower sürekli azalıyor. Paramız azalıyor. İsyanları bastıramıyoruz. Oh borç aldık. Oh ülke batıyor. Ülke batıyor. Neden böyle? Root out corruption. Eksi 10. Corruption ne kadar yüksek olabilir ki abi? 23. Ah merhaba arkadaşlar. Baştan ben Serdar çünkü. E, OPS'e bir noktadan sonra kayıt almayı bırakma işlemi bilmiyorum. Şu anda çok sessizce konuşmaya çalışıyorum. Çünkü evde uyuyan insanlar var şu an. E, çok geç bir saat ve erken bir saat bakış açısına bağlı. O yüzden e, hepinizi öpüyorum. Hepinizi seviyorum. E, yorumlara, like'ları like, like, eksik etmiyorsunuz. <gülüyor> Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hay Hayatta yüksek çözüm kalınınız ziliyle. Bay bay.